Herkese merhabalar Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir sunucu tanıtacağım Ben arası da bundan sonra hep orada oynayacağım Kraflar değilmiş abi çok ya valla çöp makroları çok galiba ben yaygınlaştırdım makoyu ama Tamam o da hayırlısı niye sizin böyle bir ekranla karşılaştırdım Birazdan büyük ihtimal burası 10 lira olacak ben bu 10 olmasını bekliyorum deli gibi o zaman sınıfımıza geçelim. Evet. Sonucumuz Pyanusaga arkadaşlar. Hile koruması güzel. Benim elimde güzel hileler vardı. Ben bir deneyim dedim. Yani şöyle bir adam akıllı kilavroyu hayvanda deniyorum. Direkt atıyor beni hile diye. Denettirmiyor yani. Şöyle 24 gecikme alıyorum. Ki ben İstanbul'a çok uzaktayım. Çok uzaktayım hatta Bartın tarafları diyelim falan. Evet Bartın taraflarındaydı, değil mi Amasya? Ben Amasya'nın oradayım ki ben 25 ping alıyorum. Acayip düşük pindlere sahip burası. Oyuncu sayısına bakın arkadaşlar? Çok fazla kişi oynuyor. 50 kişi yani. Siz düşünün. 50 kişi. Şu an hmm, çantamızda neler var? Oo çanta büyümüş. Ben burayı bir kez bir sene önce oynuyordum arkadaşlar. Kendi ulusum falan da vardı. Buralar sıfırlanmıştı ondan sonra. Ben yeniden bir gireyim dedim. Ondan sonra girdim de. Baktım böyle değişmiş gitmiş. Ondan sonra azıcık oynadım bıraktım. Tabii ki toyni sunucuları kalitesiz arkadaşlar. Ama bu sunucu hiç öyle olmadı yani. Benim gözümde hiç kalitesiz gözükmüyor. Bayağı kaliteli gibi bir sunucu. bu adamlar uğraşmış. Eee Evet, şu an tahta kazmam gitti. Hayırlı olsun, ilk bug'umuzu da bulduk. Güzel. Şurayı kıralım elimizle. Elimiz kırılmasın aman dikkat. Böyle. Hop. böyle kıralım arkadaşlar en azıcık bir demir yalıyım arkadaşlar demir set olayım size geri geliyorum arkadaşlar şimdi geldim şöyle gördüğünüz gibi elimde taş baltaları falan ayarladım da arkadaşlar yemek yok da. ciddi ciddi hayvan göremiyorum ben ya ben körüm ya ben körüm ya da gerçekten oyun yok yani abi yok nerede aynı savunun dediği gibi neredeler diye böyle. yemek yok abi biz geberek mi ne tahta mı yiyek biz Allah Allah bak bu arada arkadaşlar öyle Rita yazıyorsunuz böyle yokmuş gibi gözüküyor da aslında var yani şuradan direkt gidemiyorsunuz ama. Uğraşıp yazmamız gerekiyor ki ben uğraşı verecek adam değilim. Herkes biliyor beni. Ben adam bakılıp pvp bile oynamıyorum. Bir sekizde makro açıyorum. Bir sürü de hilem var arkadaşlar. Bloxemc ile falan çalışan. Bu burada çalışanlardan da bir tane vardı arkadaşlar. Bir deneyeyim dedim. 18 çalışan kaliteli bir vardı. Deneyim dedim denedim çalışmadı. Hmm. Ama yalnız virüs cihet burada çalışabilir. Virüs anti cihet olan varsa burada virus varsa çalışır. Büyük ihtimal. bir anti varsa çalışır abi virüs bir var, virüs siki var onlar da şey yapabilir. yalnız hala yemek yok biz galiba öleceğiz bu işin sonu böyle gidecek şöyle atışın abi eşyalarımı. ölmemiz lazım bizim ölmem lazım benim ölemiyoruz da abi ölemiyorum yani sınıfı o kadar basit abi bir tane zombi bulsam 1000 kez sükredeceğim ya bir tane zombi de olsa yeri buralar çok uzun sürecek arkadaşlar şimdi videodan 6 dakika oldu o zaman arkadaşlar ben böyle bir etmek buluyum bir şeyler buluyum canlanayım ondan sonra demir set falan filan yapayım arkadaşlar yeniden ben sizin karşınıza geliyorum ve hepinizin merhabalar arkadaşlar Evet uzun bir ara geçmedi nasıl oldu şimdi bizim bir tanıdığım varsa bakın arkadaşlar bu eşyaların hepsini ona verdi ona teşekkür ederiz gördüğünüz gibi zengin oldum <gülüyor> teşekkür ederiz o arkadaşım da. çok teşekkürler gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, arkadaşımızın nasıl diyeyim tonisine de katılın bakın bana böyle bir ev verdi çok güzel bir ev çok sevindim mutlu oldum yani arkadaşlar bu ev böyle gözüküyor olabilir bunun altı var bunun altının altı var bunun da altının altı var daha sonra bunun da altının altı var arkadaşlar. Daha dolu dolu var yani arkadaş. Bana büyük büyük yer verdi. Çok teşekkür ediyorum buradan. Tabii. Tabii ki. Diyorum, tabii ki. Kanal linki atayım da arkadaşa. Oo bak bak bak. Bak bak bak sen. YouTube'a rolü bile vermiş. Bu kadar seviyoruz arkadaşlar, makro açıyoruz falan da. Milli seven var, sevmeyen var abi. Heh. Şöyle channel ID kopyala. Yapıştır. Hop. şöyle arkadaşınızı da verdik tamamdır şimdi buradan da aşağı iniyoruz bakın eve bak abi eve eve şuradan giriyorsun abi yüzüyorsun geri çıkıyorsun Brother. yüzüyorsun geri çıkıyorsun abi evde akvaryum var evde akvaryum var siz düşünün evin rahatlığını Dream kafası vardı yalnız orada o dikkatli ol Kötü. Tiyö bile kurtarmaz seni diyor. Ooo. Evet, burası T düşünün kurtarmayacağı yer abi. Onu anladık, biliyorum onu. Arkadaşımıza teşekkürler edince söyledik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi alıp şerefsizlik yapıp yapmıyoruz. Güzel. Ön ne demek? Önemli değil. Önemli değil değil. Aferin beyazı kesin. Yani bizim yani böyle biraz setimizi çekelim. Rahat rahat Yalnız sunucuya gelmeyi unutmayın sunucu çok güzel bir sunucu Ben burada çok eskiden skyblock zamanında oynuyordum arkadaşlar ben burada yani siz işine Skyblock zamanında oynuyordum İyiz zaman ben videoyu kapatıyorum arkadaşlar Bu video 28 dakika olmuş Ben bunu 15 dakika indirmek için nelere uğraşacağım acaba İyi izleyinler zaman şöyle bir bir daha bir gösterelim bakalım dolar kaç olmuş. Dolar hala 98 değişmemiş. İyi kapatıyorum arkadaşlar.